Herkese selam teknoloji oku, takipçileri yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu 10.000 TL altı alabileceğiniz en iyi 5 telefon ve bu telefonları sizler için farklı farklı markalardan derledik. Hazır yıl sonu yaklaşıyor. Eminiz 2023'te her şeyin fiyatı biraz daha artacak. Eğer telefona ihtiyacınız varsa ve bütçenizi de böyle 10 bin lira, 7 bin lira arasında tutabiliyorsanız, sizler için şimdiki hazırladığımız telefon listesine bakmanızı öneririz. O zaman ben lafı çok fazla uzatmayacağım. Ee, videomuzun içerisinde telefonların teknik detaylarından çok çok kısa bir şekilde değineceğiz. Eğer hoşunuza giden bir telefonsa, bunun detaylarını Google üzerinden kendiniz de e, aratabilirsiniz. O zaman ben listeme başlıyorum. Sıralamayı en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru indireceğim. Listemizin ilk sırasında Vivo V21 var. 2021 Nisan ayında piyasaya sürülen telefon 176 gramlık bir hafifliğe sahip ve bu telefonun mavi alacalı bir rengi bulunuyor. Teknik özelliklerinde ise 6.44 inçlik AMOLED Full HD çözünürlüğe sahip cihaz 90 90'larızlık bir tazeleme oranıyla geliyor. Ekranda HDR10 Plus teknolojisi sayesinde üst düzey bir deneyim sunuyor. Arka tarafta dikdörtgen bir adacık içine yerleştirilmiş 3 adet kamerası bulunuyor. Bunlar 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik makro kamera olarak yerleştirilmiş. Arka kamerasında 4K çekim yapabilen telefon, ön kamerasındaysa 44 megapiksellik bir selfie kamerasını Görüyoruz. Cihazın donanımında ise Mediatek Dimensity 800U bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB'lik dahili depolamaya sahip cihaz gücünü 4000 mAh'lik bataryada alıyor. Bu bataryada 43 W'lık hızlı şarj ile şarj oluyor. Fiyatı ise 10.000 liraya çok çok yakın. 9.995 TL olarak piyasada yerini almış bir telefon. Vivo zaten son zamanlarda da yeni çıkan telefonu V25 ile beraber de oldukça gündeme gelmiş bir markaydı. Tabii ki sizin tercihiniz. Listemizin ikinci sırasındaki telefonumuza geçelim. Samsung Galaxy A53 5G bizlerle beraber olacak. Listemizin en güncel telefonlarından biri olan Samsung Galaxy A53 184 gramlık bir ağırlığa sahip ve mavi, beyaz, siyah, turuncu olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ekranda ise 6.5 inçlik süper AMOLED bir panel ile gelen telefon Full HD Plus bir çözünürlük sağlıyor. 120 Hz tazeleme oranı ile bu videodaki en yüksek tazelim hızına sahip iki telefondan biri. 12 megapiksel geniş açılı kamera, 5 megapiksellik makro kamera ve 5 megapiksellik derinlik algısı kamerasının olduğunu görüyoruz. Ön kamerada ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Cihazın donanımında ise 5 nanometrelik üretim teknolojisiyle Samsung Exynos 1280 Yonga seti yer alıyor. 8 GBlık RAM ve 128 GB'lik dahili depolamaya sahip cihaz 5000 miliamperlik bataryadan gücünü alıyor. Bu batarya yaysa 25 watt hızlı şarj ile şarj oluyor. cihaz aynı zamanda suya ve tozada dayanıklı. Samsung'un A serisi bence oldukça güzel. A73, A53 ve A33. Bakabileceğiniz tercih edebileceğiniz telefonlar arasında aralarında çok çok az fiyat farkı bulunuyor. 1000 lira, 2000 lira gibi. Kamera konusunda başarılı işler de çıkartıyor. Ben deneyimleme şansı bulmuştum. Renkleri de oldukça güzel bir şekilde gösteriyor. Fiyatımız 9310 TL. Tercih edebileceğiniz bir telefon uzun sürede kullanabilirsiniz. Zaten 2022 yılında piyasaya sürülmüş bir telefon. Sizi neredeyse bir 5-6 sene net götürür diyebilirim. Tabii ki kullanımıza da bağlı. Listemizin 3. sırasında 2019 yılında piyasaya sürülmüş bir telefon var. One Plus 7 One Plus 7 182 gramlık bir ağırlığa sahip bir cihaz ve kırmızı ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazın 6.41 inç ekrana sahip telefon AMOLED Full HD bir çözünürlük sağlıyor. 60 Hz'lik tazdırma hızı bulunan telefon Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Cihazın kamera kurulumunda ise 48 megapiksellik çözünürlüğe sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip derinlik algısı kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş. Cihazın Yonga setinde Snapdragon 855'e yer veren marka 12 GBlik RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. 3700 mAh'ya bataryadan gücünü alan telefon 20 Watt'lık hızlı şarj ile de şarj oluyor. Şimdiye kadar anlattığım ve bundan sonraki anlatacağım telefonlar arasında belki de en güçlü işlemciye sahip bir telefon olduğunu söyleyebilirim bu cihazın. Fiyatı ise 8750 TL. Olarak piyasaya sürülmüş oynamalar olabiliyor. Daha aşağıda daha yukarıda fiyatını bulabilirsiniz. Bu benim bulduğum en uygun fiyattı dedikten sonra bir sonraki telefonumuza geçiyoruz. Şimdiki telefonumuz Redmi Note 10 Pro. Ben bu cihazı beğeniyorum. 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülen telefon 193 gramlık bir ağırlığa sahip ve mavi gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. 6.67 inç AMOLED ekranı ve Full HD çözünürlüğe sahip telefon 120 Hz'lik akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Cihazın kamera deneyiminde ise 108 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açılı kamera, 5 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik algısı kamerası ile başarılı işler çıkartıyor. Selfie kamerasında ise 16 megapiksel çözünürlükte bir kamera yer aldığını söyleyelim. Cihazın donanımında ise Snapdragon 723G'ye yer verilmiş. 8 GB RAM 256 GB'lik dahili depolama seçeneği bulan telefon 5020 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu bataryada 33 wattlık hızlı şarj ile şarj oluyor. Şimdiye kadar saydığım ve sayacağım telefonlar arasında en geniş ekrana, en yüksek çözülebilir kameraya ve en yüksek batarya kapasitesine sahip bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı ise gerçekten bence saydığım telefonlar arasında en değecek. Fiyat olduğunu söyleyebilirim. 8139 TL olarak satışa sunuluyor. Bu benim bulduğum en ucuz telefondu. Siz de değerlendirebilirsiniz. Cihazın son olarak da suya ve tozada dayanıklı bulunuyor. Bunu da göz önüne alabilirsiniz. Dedikten sonra son telefonuma geçiyorum. Son telefonum Oppo Reno 6. 2021 yılında piyasaya sürülen telefon 173 gramlık bir ağırlığa sahip ve mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. 6.4 inç AMOLED paneli bulunan telefon Full HD Plus bir çözünürlük sağlarken 90 Hz'lik tazeleme oranı ile akıcılığı yakalamaya çalışıyor. Cihazın kamera deneyiminde ise 64 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik geniş açılı kamera, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik algısı kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 44 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Cihazın donanımında ise Snapdragon 720G'yi görüyoruz. 8 GB RAM ve 128 8 GB'lik dahili depolama bulunan cihaz 4310 mAh'lik bataryadan gücünü alıyor. Bu güç ise 50 W'lık şarj ile şarj oluyor. Fiyatı ise 7994 TL olarak ben buldum. En ucuz fiyatı buydu. Sizin için 5 farklı markadan farklı farklı telefonlar tercih etmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bu telefonlar arasında hangisini alırım dersem. Xiaomi Redmi 10 Pro bence çok iyi bir telefon. Yani bu saydıklarım arasında. Ee, ama nedense bilmiyorum. Samsung e, A53'ü tercih ederdim. Kamera konusu benim için önemli bir konu. Eğer siz oyun oynamak istiyorsanız Xiaomi Redmi sizin için e, çok daha iyi bir performans sergileyebilir. E, ben olsam ama Samsung'u seçerdim diye de düşünüyorum. Bu arada bu telefonların e, atıyorum mesela Redmi Note 10 Pro söylediğimde 256 GBlık fiyatı 8139'da ama bunu mesela 64 GB seçerseniz fiyatı çok daha fazla düşüyor. Ona da belki göz atabilirsiniz. Peki siz bu cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 10.000 TL'nin altındaki bantlarda daha iyi bir telefon var mı? Hangisini tercih ederdiniz? Bize yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.